What adam is sana bir <İyi duzdum> kuruş bile yok, sana para bana 2 lira çünkü Vermem sana oh, bana hep hey, ey benim de. Hey, yo, <gülüyor> <Gülüyor> <Biraderi O. b> <gülüyor> Ha. İsteyle neye eşar annem. Bakana yüze meğala yüze bana ne meddini. Ne meddini. İstede köçer. İstede köçer. Yovelübek. Yovelübek. Ne peşimde. Ne peşimde. Ne peşimde. Amacımızdaki bizim nereye doğru kala? Tabii ki bu da amaç. Yıla kadar. Bu sana yeter. İta bana. Para için yanları Çok kısa. Ha. Haklısın. Can bir peşimde. Ha. İsteyle neye eşar annem. She have the Gucci. She open up, she